Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Türk kızı Melbourne'a nasıl alışveriş yapar onu göstereceğim. Avustralya'nın büyük market zincirlerinden biri olan Coles'a gidiyoruz. Ve hemen ardından Brunswick, Sydney Road'da bulunan Türk marketine. Hadi gidelim. <gülüyor> Arkadaşlar haftalık alışverişte aslında ben Coles'u tercih ediyorum. Böyle nasıl diyeyim 50-60 dolara haftalık temel ihtiyaçlarınızı çıkarabilirsiniz. Biraz sonra anlatacağım Brunswick Market aslında biraz daha ucuz. Eğer siz tabi süt, yoğurt, ne bileyim işte avokado, böğürtlen gibi bazı ürünleri almak isterseniz aslında Coles'u tavsiye ederim. Ekmekte seçici olanlar için kolzu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çoğunlukla kendi içlerinde fırınları var ve o gün o ekmeği pişiriyorlar. Ekmek fiyatları da 2,5 dolardan başlıyor. E tabi biraz daha böyle özel ekmek almak isterseniz 5-6 dolara kadar fiyatları var. Gene yoğurt, süt ürünleri olsun. İndirimde giderseniz mesela 2 tane 1 litrelik sütü 5 dolara kadar indiriyorlar ve siz de 5 dolara 2 tane süt almış oluyorsunuz. Arkadaşlar bir de Coles'un uluslararası yemek sattığı bir bölüm var. Burada Tamek salçadan dimet meyve suyuna kadar Türk ürünlerini bulabilirsiniz. Şaka değil gerçek. Hatta indirimde olduklarında Dimes'in 1 litrelik nar suları 1.80 dolara kadar düşüyor. Başka bir şey ise eğer siz de benim gibi vejimajı seviyorsanız ya da bal, reçel olsun mutlaka Kolsa gidin. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Türk marketleri bulmak oldukça kolay. Sydney Road, Brunswick Market benim evime en yakın olan Türk marketi. Haftalık sebze alışverişim burada bana 30-40 dolara mal oluyor. Eğer helal et ve et ürünleri isterseniz burada da etler oldukça ucuz fiyata helal kesim olarak satılıyor. Sonuç olarak kol süpermarketleri en ucuz marketler olmasa da sık sık indirime giriyorlar. Tabi sebze ve meyvelerinizi eğer manavınızdan alırsanız yine sizin için daha karlı olacaktır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.